de telefonla konuşursan, telefonun bir şekilde bağlantı Ne gibi sonuçlar? Neden olmaz diye? daha En azından gerçek hayatta pratikler var. Bir ay süren küçük trafik projesi Bununla ilgili deneylerimizde masalarımıza bakarsanız şöyle 6-12 Mayıs tarihleri arasında trafik haftası kapsamında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü olarak gelişen teknoloji karşısında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek sürücülerin ve yayaların normal hayatta yapmış oldukları kural ihlallerinin ne gibi sonuçlar doğurabildiği bunu sanal ortamda vatandaşlara birebir hissettirerek daha duyarlı ve dikkatleri olmaları konusunda bu şekilde bir Türkiye'de bir ilk proje gerçekleştirdik. Bunu da trafik haftası kapsamında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Projemizin ismi Meta Trafik olarak belirledik. Ve projemizin içerisinde 3D videolarımız var. Kural ihlalleriyle alakalı emniyet kemerini takmamanın ne gibi sonuçlar doğurduğu, cep telefonuyla alakalı dikkatimizin nasıl dağıldığı, emniyet kemeri takmadığımız zaman kaza anında nasıl bir duruma düştüğümüzü sürücülerimize daha iyi ortamlarda sunabilme adına bu şekilde bir proje gerçekleştirdik. Ben öncelikle bu video e, arka ile araç kullanmak, emniyet kemeri takipçilerinde evet. cep telefonu ile e, araç kullanmak, cep telefonunu kullanan zararlarının ne gibi kuruşların e, doğuracağını anlatmak babına 3D bir videomuz 360 derece başlatıyorlar. ...ne gibi sonuçlara doğru en azından sanal ortamda görme imkanı koyacaksınız. Bu doğrusu da... Evet. Bakın size telefonlar sizi uyarıyor. Arka tarafta kemer takmıyorlar. Bakın. Yalnızdaki bayana bakmaya devam edin. Bakın efendim sizi uyarıyor şu anda. Şu anda. Sakin ol. Sağ tarafınıza bakmaya devam edin. Bakın. Araç içindekilerin başına neler geliyor? Ben Abdullah Cüci. Evet, bugün gerçekten faydalı bir video seyrettim 3D gözlüğüyle. Gerçekten de e, emniyet kemerinin ne kadar büyük önem arz ettiğini tekrardan görmüş olduk. Biz de zaten trafik kurallarına uyuyoruz. Yani bu da bizim için güzel bir e, eğitim oldu diyebiliriz. Yani e, alkol kullanıyorlardı mesela videodakiler. Ondan sonra e, cep telefonuyla konuşuyordu araç içinde. Emniyet kemeri takmamışlardı. Ve bir kaza, bir kazada olacak sonuçları gördüm. Gerçekten çok feci verici bir andı o. Allah kimsenin başına getirmesin diyorum.